Gençler selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 2023 ayete matematik kampımızda ikinci dereceden denklemlerin medium testini bu videoyla beraber senle çözeceğiz şimdi Eğer hazırsan videoyu beğendiysen abone olduysan videomuzun çözümlerine dersimizin testimizin çözümlerine başlayalım Kitabımız burada arkadaşlarım sayfa numaralarını hemen hatırlatayım ben sana 29 değil 30 ve 31. sayfaların çözümlerini yapacağız Kitabı satın almak istiyorsan açıklamalar kısmında e, satış linki mevcut tıklayarak satın alabilirsin. Hepinize şimdiden kolay gelsin umarım bu testte çok yapamadığın soru yoktur diyelim. Evet hazırsan gel seninle beraber testin çözümlerine geçelim. İlk sorumuzu yaklaştıralım ve çözmeye başlayalım. Şimdi. Gençler x küp eksi 6x kare eksi 7x eşit 0 denkleminin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş E hocam 3. dereceden ama dediğini duyar gibiyim Ama sakın deme çünkü bütün ifadelerinin içerisinde x olduğunu görüyorsun O zaman x parantezine bir zahmet al x parantezini alırsanız bakın burada x kare kalır Burada 6x kalır burada eksi 7 kalır eşittir 0 deriz Şimdi sağ taraftaki parantezin içini ele alırsak İkinci dereceden denklem var orada ikinci dereceden ifade var ve bunları çarpanlarına ayır x'e x burayı da eksi 7'ye artı 1 diye çarpanlarına ayırırsam x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 7 diye çarpanlarına ayrıldığını görürsün bu ifadenin ve artık şuranın kökünün 0 buranın kökünün eksi 1 buranın kökünün 7 olduğunu da göreceksin. O halde çözüm kümemiz ne olacak? En küçükten başlayacağız. Eksi 1, 0 ve 7 olacak arkadaşlarım. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim. 2'ye. x eksi 3 çarpı 4 x kare eksi 5 eşittir. x kare çarpı 3 eksi x denkleminin kökler çarpımı sorulmuş. Hepsini birbirine bir dağıtalım arkadaşlar. Tabi dağıtmadan da yapabiliriz. Tamam dağıtmadan da yapabiliriz. Ya da bakalım dağıtmadan yapalım ya. Şöyle yapalım. Arkadaşlarım. Burada şurası 3 eksi x ya. Yani. ben burayı x eksi 3 diye yazayım yani eksiyle çarpayım dışarıdaki x kareyi eksiyle çarpmış olayım tamam mı? yani şu ifadeyi buradan kaldırdım ve buna eşitledim şimdi bunları alalım sol tarafa fırlatalım x eksi 3 çarpı 4 x kare eksi 5 bakın eksi x kare sol tarafa geçince artı x kare olacak artı x kare parantezinde x eksi 3 dedik şimdi sen burada x eksi 3'lerin ortak olduğunu görüyorsun bu halde x eksi 3 ortak çarpan parantezinde 4 x kare eksi 5 artı x kare kaldığını görürsün. Eşittir 0 dedik. Daha sonrasında x eksi 3 çarpı 4 x kare x kare daha kaç yapar? 5 x kare yapar. Eksi bir de neyimiz var? 5'imiz var eşittir 0. Şimdi şuranın kökünün 3 olması gerektiğini görüyorsun. Şuranın da köklerini bulacaksınız. Bakın bunun için iki farklı bir yöntem var. 1 kökler çarpımı formülü c bölü a. Ki C bölü A'mız burada nedir? Eksi 5 beş bölü 5'ten eksi 1'dir. Buranın kökler çarpımı zaten eksi 1. E buranın da kökü 3. Sağ taraftakilerin köklerini çarpmışken hazır 3 ile de çarparsak o zaman cevabımız eksi 3 olur diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği. Şöyle de diyebilirsin sen. Hocam 5x kare eksi 5'i sıfıra eşitleyen yani eksi değerleri bulmak için 5 parantezini alırsınız. x kare eksi 1 eşittir sıfırdır dersiniz. Şurası sıfırsa x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Köklerimiz ise 3, 1 ve eksi 1 Bunları çarparsanız yine eksi 3'ü buluruz da diyebilirsiniz Hangisini tercih ediyorsanız o size kalmış arkadaşlar Tamam doğru cevabımız B seçeneği olacaktı Geçtim 3. soruma 3. soru için şu kısmı şöyle hafiften silelim Karışmasın gözlerimiz X eksi 4 x kaç eşitmiş ona Ve bu denklemin kökleri neymiş x1 ve x2 Buna göre kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklem hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlarım x1 artı 2 ve x2 artı 2 oluyorsa ben bunu demek ki 2 birim sağa kaydırmışım gibi düşüneceğim. 2 birim sağa kaydırıldığında x'lere ne oluyordu? 2 eksiliyordu. O halde x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyormuş? x 2. Hadi bakalım. Gene iyisiniz kısa yoldan yapıyorum. O halde x gördüğümüz yere x 2 yazabiliriz. Gelin yazalım arkadaşlar şunu silelim x gördüğümüz yere x eksi 2 yazıyoruz. x eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 10 dedik. Buradan x eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? x kare eksi 4 x artı 4'tür. Eksi 4'ü içeri dağıtırsanız eksi 4 x artı 8 gelir. Onu da bu tarafa çağıralım eksi 10 olsun eşittir 0. Bakın burada bir x karemiz var. Eksi 4 x eksi 4 x daha eksi 8 x yapar. Artı 4, artı 8 daha artı 12. 10 çıkarırsanız artı 2 gelir eşittir 0. İşte size bu kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan denklemimiz karşımıza çıktı. x kare eksi 8 x artı 2. Bu da bakın B seçeneğinde zaten halihazırda verilmiş. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e. x kare artı A eksi 2 x eksi 5. 15 eşittir 0 denkleminin kökleri neymiş? x1 ve x2. Bu denklemin kökleri arasında x1 eksi 5 bölü x2 eşittir eksi 4 bağıntısı olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım şu kısmı şununla şunu çarpıp x1 çarpı x2 eksi 5 bölü x2 diye yazıp eksi 4 eşitleyecek olursanız. x1 çarpı x2 çok tanıdık bir ifade ne kökler çarpımı. O halde arkadaşlar kökler çarpımını hemen buluruz neyden c bölü a'dan. Eksi 15 bölü 1'den eksi 15'tir kökler çarpımı yani burası eksi 15'miş. Peki eksi 15 eksi 5'ten kaç yapar eksi 20 yapar E 20'yi x 2'ye bölünce eksi 4 gelmiş o zaman x2 dediğimiz ifade 5'in ta kendisidir Peki bu x 2 neydi köklerden birisi köklerden birisi denklemi sağlamak zorunda değil mi Sağlamak zorunda e, x2 yani köklerden birisi 5'e o 5'i alacaksın götüreceksin denklemde x gördüğün yere yazacaksın buna karşılık olarak da 0 gelmesini bekleyeceksin Hadi yazalım x kare yani 5'in karesi 25. Bak şurası 5'ti. İçeri dağıtıyorum. 5a eksi 10. Eksi 15 eşittir 0 diyorsun. 25. E şurası da eksi 25 zaten. 25 eksi 25. 0. O halde 5a kaçmış arkadaşlar? 0'mış. O halde a kaçtır? Tabii ki 0'ın ta kendisidir. Demek ki 4. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacakmış diyebiliriz. 30. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Geçtik sağ üst tarafa. Evet. 5. sorumuzdayız. Bu bir ikinci dereceden denklem değil ama ikinci dereceden denkleme dönüştürülebilir bir denklem. Peki ne yapıyorduk bu sorularda, bu tarz sorularda? Şunu yapıyorduk gençler hatırlarsanız. Diyorduk ki şu ifade ile şu ifade gayet de birbirine benzer. Hatta birbirinin aynısı. O halde ben bunlara yani x kare artı 2x arkadaşlarım birbirine benzeyen ifadelere a demek istiyorum. Eğer ki bunlara a derseniz bakın şurası a'nın karesi olur a'nın karesi. Eksi 12 çarpı a. Eksi 12a ve artı 20 dedim. Eşittir 0. Ben burayı a'ya a. Burayı da sevgili arkadaşlarım dikkat edin. Eksi 10'a eksi 2 diye ayıracak olursanız çarpımları 20 toplamları da eksi 12 olur. Demek ki a ya 10'muş ya da 2'ymiş. Şunların zıt işaretlisi oluyordu. Pekala a dediğimiz şey neydi? x kare artı 2x. O halde yazıyorum. x kare artı 2x ya 10'dur. Ya da x kare artı 2x Eşittir 2'dir. 10'u ve 2'yi sol tarafa atacak olursanız. X kare artı 2 x eksi 10 eşittir 0. Ve x kare artı 2 x eksi 2 eşittir 0. Gelecektir. Şimdi bize demiş ki. köklerin Köklerinin çarpımı köklerini toplamının kaç katıdır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Burada. X kare artı 2 x eksi 10'un. Sen çarpanlara ayrılmadığını görüyorsun. Ama kökler çarpımını bulmak için. illaki ki köklerini bulmak zorunda değilsin ki. C bölü a diye bir formülümüz var. C bölü a'dan. Buranın kökler çarpımı eksi 10. Ve yine sağdaki kökler çarpımını bulabilmek adına da sevgili gençler. Yine c bölü a'yı uygulayacaksınız. Eksi 2 bulacaksınız. Peki sol tarafın kökler çarpımı eksi 10. Sağ tarafın kökler çarpımı eksi 2. Bunların hepsi zaten kökler olduğu için. Köklerin tamamının çarpımını bulabilmek için. Eksi 10 ile eksi 2'yi çarparsın. Ve tüm köklerin çarpımını 20 bulursun. Aynı yöntemle kökler toplamlarını hesaplayalım. Şu kısmın kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan, eksi 2 bölü 1'den eksi 2 gelir. Buranın da kökler toplamı eksi 2'dir. Ve sevgili gençler, eksi 2 ile 2'nin toplamı da bize eksi 4'ü verecektir. Kökler çarpımı, kökler toplamının kaç katıdır diye sorulduysa böleceksin bunları birbirine ve doğru cevabı işaretleyeceksin. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız a seçeneği olacaktı sevgili gençler. Geçtim 6'ya x'in karesi eksi 6, x artı k eşit 0 denkleminin kökleri m ve n'dir demiş bize. Pekala, m kare artı n kare eşittir 16 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlarım, kökler m ve n iken m kare artı ne kare verildiyse bize, ben bu m kare artı ne kareye başka nasıl ulaşabilirim? Tabii ki köklerin toplamının yani m artı n'nin karesini alarak. Ben bunların karesini aldığım zaman birincinin karesi, İkincinin karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. olarak yazabiliyordum. Peki kökler toplamı dediğimiz m artı ne? Nedir arkadaşlarım? Eksi eksi 6 bölü 1'den yani eksi b bölü a'dan 6'dır. Peki 6'nın karesi kaçtır? 36. Eşittir diyorum. m kare artı ne kareyi bana vermiş? 16. Ve artı 2 çarpı m çarpı n? Bakın arkadaşlar buradan 16'yı sol tarafa davet edersek eğer 20 eşittir 2mn yapar. Ve m çarpı n sayısı da bize neyi verir? onu vermek zorundadır. 2'ye böldük her iki tarafı. Şimdi m çarpı ne? olmuş, Bunu aklımıza tutalım. Tamam. Bize sorulan şey k kaçtır? K ne arkadaşlarım? Aslında kökler çarpımı. Yani m ile n'nin çarpımı bize k'yı verecek. Peki ben m çarpı n'yi zaten bulmadım mı kardeşim? 10 değil miydi burası? O zaman k'nın kendisi de kaçtır? Tabii ki 10'dur. Yani 6. sorumuzun cevabı t seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Geçtim 7'ye. x kare eksi 4 x artı k eşit 0 denkleminin kökleri a ve b'dir demiş bize. 16 bölü a kare eksi 4 a artı b kare eksi 4 b bölü 4 eşittir eksi 4 olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş. Çok ama çok ilginç bir soru gibi dursa da aslında gayet sıradan ve basit bir soru. Çok iyi dinliyorsun beni. Benim bir kökü a değil mi? O halde bu kökü denklemi sağlamak zorunda değil mi? Sağlar tabii ki. O halde götürelim yerine yazalım. a kare eksi 4 a artı k. Eşittir 0. Yani arkadaşlarım burada a kare eksi 4a kaça eşitmiş? Attığınız karşıya eksi k'ya eşitmiş. Aynı şekilde b de bir kök olduğu için b'yi de yerine yazarsam b kare eksi 4b artı k eşittir 0 gelecektir. Ve buradan da b kare eksi 4b eşittir yine eksi k'yı verecektir bize. Bakın a kare eksi 4a da eksi k'ya eşitmiş. B kare eksi 4b de eksi k'ya eşitmiş. Ki onlar da bakın şurada yer alıyor. O halde 16'yı eksi k'ya böldüm ve eksi k'yı da 4'e böldüm. Sonuç ne çıktı? Eksi 4 çıktı. Pekala şimdi buradan biz k'yı bulacağız tamam mı? K kaçtır? Burayı arkadaşlarım 4 ile burayı da eksi 4 k, eksi 4 değil eksi k ile olursam. 4 kere 16 64 yapar. Daha sonrasında eksi k çarpı eksi k artı k kare gelir. Bölü eksi 4 k eşittir eksi 4'ün ta kendisi olur. Şunu da şunu çarparsanız k kare artı 64 eşittir 16k gelir. Bunu bu tarafa gönderirseniz eğer k kare eksi 16k artı 64 eşittir 0 olacaktır. Bu ifade de bir tam karedir. Neyin karesi? k eksi 8'in karesi eşittir 0. k eksi 2'nin karesi 0 ise k eksi 8'in karesi 0 ise k kaçtır? Tabii ki 0'ın karesi 0'dır. O halde k 8'dir arkadaşlar. Bize ne sorulmuş? K sorulmuş. O halde yedinci sorumuzun cevabına edilme demekten başka çaremiz de kalmıyor. Geçtim sekizinci soruma. Sekizinci soru için şu kısımları da silelim arkadaşlarım. Daha rahat olsun. Aynen. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. X kare eksi dört x artı iki eşit sıfır. Denkleminin köklerini ikişer katını kök kabul eden ikinci dereceden denklem. X kare artı mx artına eşit sıfır olduğuna göre. Kökleri m ve n olan ikinci dereceden denklem hangisidir diye sorulmuş. Burada biraz işi de değiştirmiş, dolandırmış. Yani bizi sınıyor. Bizi sabrımızla sınıyor. Bizi şuramızla sınıyor. Ne yaparsın? O zaman arkadaşlarım, bizi biliyorsunuz ki bize sabır da çok, burası da çok. Dolayısıyla biz bu soruyu çözeriz. Önce sabrımızla çözeceğiz. Bak. <gülüyor> Bunun kökleri x1 ise, ikişer katını demiş şey, ya, 2x1 yap. Köklerinden birisi x2 ise onu da 2x2 yap demiş. Yani kökler iki katına çıkar. Kökler iki katına çıkıyorsa x'ler yarıya düşürdür. Yani x gördüğümüz yere x bölü 2 yazacağız arkadaşlar. O halde yazalım hadi. x bölü 2'nin karesi eksi 4 çarpı x bölü 2 artı 2 eşittir 0 dedik. Şimdi burada x bölü 2'nin karesi x kare bölü 4 yapar. Eksi 4 kere x bölü 2, 2x yapar. Artı bir de 2'miz var eşittir 0 dedik. Şunu şuradan silelim. <gülüyor> Şimdi dikkat ettiysen diyor ki bu denklem budur diyor. Ama ben o bulmadım ki. Yani şu nerede? Benim bulduğum anında bu. Nerede? Bir kere bu da bölü 4 var onda yok. Peki bu bölü 4'ten falan nasıl kurtulursun? Çap diye bunu bir 4 ile çarparsın. 4 4 kalmaz orada. Hadi çarpalım. 4'ler gitti. x kare. Sonra 4 kere eksi 2x. 8x yapar 4 kere 2 artı 8 yapar eşittir 0 dedik şimdi bak burada Madem bu denklemde bu denklem birbirine eşit Demek ki M eksi- 8'miş n de 8'miş M 8 ise n de 8 ise bana şimdi diyor ki kökleri M ve n olan ikinci dereceden denklemi bul demiş yani benim köklerim 8 ve 8 olacak O halde kökler toplamı 0 olur kökler çarpımı eksi- 64 olur Ben T'yi ve C'yi biliyorsam Denklemi nasıl kuruyordum? x kare eksi tx artı c eşittir 0 diye kuruyordun. E madem öyle. x kare t'miz 0'dı. 0 kere x 0 yapar. C de eksi 64'tü. Eşittir 0. Bakın x kare eksi 64 eşittir 0. Benim denklemimdir. Doğru cevap da e seçeneğidir dedik. Ve devam ediyoruz. 30. sayfayı da bitirdik artık. 31. sayfaya geçtik. 9. sorumuz. Evet. Arkadaşlarım. İ sanal sayı birim olmak üzere z artı i bölü z'nin eşleniği eşittir. 14 i eksi 8 bölü 13 olduğuna göre imajiner z kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada yapmamız gereken şey şu. Bir içler dışlar çarpımı alalım isterseniz. Daha sonrasında z'ye şey deriz. A artı i b deriz. Ama önce içler dışlar çarpımı. 13, 13 z artı 13 i. Eşittir bakın 14i ile Z'nin eşleniğini çarpıyorum. 14i çarpı Z'nin eşleniği ve daha sonrasında -8 çarpı Z'nin eşleniği dedik. Şimdi arkadaşlar burada Z'nin Z artı ib Z'nin eşleniği tabii ki ne olacak? A ib olacak. O halde 13 parantezinde A artı ib dedim artı 13. İyi geldi işlem hatası yapmamaya çok özen gösterin. 14i parantezinde eksi i b dedik eksi 8 çarpı a eksi i b oldu sevgili arkadaşlar. Pekala şimdi ne yapacağız? İçeri dağıtalım bunu. 13A artı 13, 13 bi artı 13 i eşittir 14 i ile a'yı çarparsanız 14 Ai yapar. Bakın i ile i'nin çarpımı i kare i kare eksi 1'di. Önünde eksi var. artı yapacak. O halde de gelecek 14b gelecek. Eksi 8'i içeri dağıtın. Eksi 8a. Yine eksi 8 de eksi i b çarparsanız da artı 8 b'yi gelecektir. Pekala. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sol tarafta reel kısımlar 13a var. Başka bir şey yok. O halde 13a diyorum. Eşittir. Sağ tarafta reel kısım 14b-8a var. 14b-8a. Şu eksi 8a'yı sol tarafa fırlatacak olursanız 21a eşittir 14b gelecektir. Burada ikisinin de 7'ye bölünmesi çok güzel bir olay. 7'ye bölüyorsunuz. 3A eşittir. 2B diyorsunuz. Şimdi bu cepte kalsın. <gülüyor> Pardon. Bu cepte arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağız peki? Şunu şöyle ayıralım. Karışmasın. Artık e, imajiner kısımlara bakacağız. Bakın burası, burası sol tarafın imajinerleri. Burası, burası sağ tarafın imajinerleri. 13B artı 13 Eşittir diyorum 14B eksi değil özür dilerim sarı kısımları işaretliyorduk. 14A artı 8B dedim. <gülüyor> Pekala 8B'yi bu tarafa gönderirseniz 5B kalır 5B artı 13 eşittir 14A yapar arkadaşlarım. Burada artık şunu şöyle yapabiliriz ki 5B'yi bu tarafa gönderin bakın 3A 3A eksi 2B eşittir 0 eşitliği sağlanır buradan şuradan sağlattırdık bunu tamam mı? Bir de şuradan 5b'yi karşıya atalım. 14a eksi 5b. Bu da eşittir ne gelsin? 13 gelsin. Güzel. Buradan b'yi bulur buluruz bence. Vallahi buluruz. Peki bulmaya gayret gösterelim. Şimdi arkadaşlarım 3 ve 14 var. İkisi aralarında asal olduğu için şunu 14'te çarpalım. Bunu da 3'te çarpalım. 3 kere 14, 42 yapacaktır. 42a eksi 28b eşittir 0 ve 3 kere 14 yine 42A ve eksi 15B eşittir 3 kere 13 kaç yapar? 39 yapar. Pekala alttakinden üsttekini çıkaralım şimdi. 42A'lar birbirini götürür. Eksi 15B eksi eksi 28B derseniz 13B gelir. 13B 39 B buradan kaç gelir arkadaşlar? 3. Bizden ne istenmişti? İmajiner Z. Yani Z'nin imajiner kısmı yani B istenmişti. Biz de B'yi bulduk. B3'müş arkadaşlarım. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da böylelikle E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim onuncu soruma. Köklerinden biri karekök içerisinde 7 artı 2 kök 12 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şuradaki çirkin görünen o rasyonel irrasyonel sayıdan biraz daha güzelini bulabiliriz biz. Nasıl? 7 dediğimiz sayı arkadaşlarım. 3 ile 4'ün toplamı 12 dediğim sayıda aynı 3 ile 4'ün çarpımı olduğu için buradaki irrasyonel sayı aslına bakarsanız kök 3 artı kök 4'ün ta kendisidir. 3 ve 4'ü kullanarak da. Kök 4'te biliyorsunuz 2 idi. Yani 2 artı kök 3. Pekala. Birinci kökümüz buysa ve kat sayılar rasyonelse diğer kökümüz 2 eksi kök 3'tür. Şimdi bana denklem soruluyor. O halde ben buradan... Bu kökler toplamını bulabilirim kökleri toplarsanız 4 gelir 2 artı köküçte 2 eksi köküçü kökler çarpımı da lazım 2 artı köküçte 2 eksi köküçü çarparsanız eğer 2 kare farkı yardımıyla çarparım 2'nin karesi eksi köküçün karesinden 2'nin karesi 4 kökücün karesi 3 4'ten 3'ü çıkardım kaç geldi 1 Şimdi ben bu denklemi nasıl yazıyordum x kare eksi tx artı c diye yazıyordum eşittir 0 diyordum o halde x kare bakın t'yi bulduk 4'tü eksi 4x C de 1'di eşittir 0 dedik x kare eksi 4x artı 1 benim cevabım olacaktı bu da nerede verilmiş arkadaşlarım x kare eksi 4x artı 1 verilmemiş peki olabilir e, illaki de sevgili arkadaşlar olabilir diye sorulmuştu bu şekilde x karenin katsayısı 2 olmayabilir bunu 2 ile çarparsanız 1 olmayabilir 2 ile çarparsanız 2x kare eksi 8x artı 2 eşittir 0'ı görürsünüz ki bu da zaten a seçeneğinin ta kendisidir 10. sorumuzun cevabına A dedik ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 11. soruyu. x kare artı kx artı m eşit sıfır denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından bir fazla olduğuna göre 4m artı 4k kök içinde m artı k kare ifadesinin eşit hangisidir diye sorulmuş. Bakın şurası gayet karmaşık bir ifade. Ama şimdiye kadar da hiç böyle karmaşık bir ifade görmedik ya. Gözünüz korkmasın. Kesinlikle basit bir hinli vardır bunu, Tamam mı? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bakın. K kare burada K'nın karesi. 4M ifadesi de 2 kök M'nin karesi. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? O halde ortada da 2 çarpı 2 kök M çarpı K'nın çarpımı varsa. çarpım bakalım. 4K çarpı kök içinde M. Bakın geldi. O halde bu ifade yani bize sorduğu şey aslında 2 kök m artı k'nın karesinin ta kendisiymiş. Şimdi bu cepte dursun bize bu soruluyor dedik. Şimdi biz şuradaki bilgiyi bir daha kullanmaya çalışalım. Aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından bir fazlaymış arkadaşlar. Aritmetik ortalaması nedir? Kökler toplamının yarısıdır. Geometrik ortalaması da kökler çarpımının kareköküdür. İşte bu soldaki sağdakinden bir fazlaymış. O halde sevgili gençler x1 artı x2 kökler toplamı olduğu için eksi b bölü a'dan bakın burada ek, b'miz kaç k? Eksi b ne olur? Eksi k. Eksi k bölü 1 kökler toplamıdır. Yani burası eksi k'ymış arkadaşlar. Eksi k bölü 2 eşittir. Kökler çarpımımız ne? O da m. Dolayısıyla kök m artı 1 dedim. Şimdi şu 2'yi şu tarafa çarpım olarak gönderirsen eğer eksi k eşittir. 2 kök m artı 2 yapacaktır. Eksi k'yı bu tarafa artı 2'yi bu tarafa postalarsam eksi 2 eşittir. 2 kök m artı k gelecektir. Bakın bu çok güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü bize 2 kök m artı k'nın karesi lazımdı. Sadece bu gerekiyordu. E burada neyi buldunuz? 2 kök m artı k'yı buldunuz. Yani bu kaçmış? Eksi 2. O halde bizden aslında eksi 2'nin karesi istenmiş. Yani cevabımız 4 olacakmış sevgili gençler. Cevap da A seçeneğinde verilmiştir. 12. soru. X kare artı 4x artı 1. Bu ne? X kare artı 4x artı 1 tam kareye benziyor değil mi? X kare artı 4x artı 4 olsa tam kare olacaktı. Neyse devam. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Buna göre A artı 1 bölü A'nın karesi eksi B artı 1 artı B bölü B'nin karesi ifadesinin eşiti sorulmuş bize. Peki. Şimdi arkadaşlarım şu kısmı A ile A'yı çarpıp üzerine bir ekleyip tekrar A'ya bölerek bir yazalım mı sizde? A kare artı 1 bölü A. Ve sevgili arkadaşların bunun karesi istenmiş. Eksi. Sonra burayı da aynı şekilde yazalım. B kare. B kare. Artı B artı 1. Artı B artı 1. Bölü B yazdım. Burayı da ve bunun da karesi gerekiyor. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. A kare artı 1. A ve B denklemin kökleriydi. O halde bu denklemi sağlamak zorundalar. Yerine ne yazabiliriz? X gördüğümüz yere A yazarsak denklemi sağlar. A kare artı 4A artı 1 eşittir 0. Yani burada a kare artı 1 eşittir. Attım bunu bu tarafa eksi 4a yapacaktır. Bakın şurası neymiş? A kare artı 1. A kare artı 1. Eksi 4a'ymış. Eksi 4a'yı. A'ya bölerseniz eksi 4 gelir. Eksi 4'ün karesi. Ki kendileri 16 yapar. Birazdan yazarız. Daha sonrasında b de bu denklemi sağlayacağı için. B kare artı 4. B artı 1 eşittir 0 derseniz. B kare artı 1 de. Yine eksi 4B gelecektir. Bakın B kare ile 1'in toplamı neymiş? Neymiş arkadaşlarım? Eksi 4B. Eksi 4B. B daha kaç yapar? Eksi 3B yapar. Eksi 3B'yi B'ye bölerseniz içerisi eksi 3 gelir. Ve burası da neymiş? Eksi 3'ün karesiymiş. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 3'ün karesi 9. Bunları birbirinden çıkar demiş. 16'dan 9'u çıkarırsanız 7 cevabını bulursunuz. 12. sorumuzun cevabı da taş gibi Denizli olur sevgili gençler. Ve artık... Kaçıncı sayfamız? 31. sayfamızın sol sütununu çözdük. Nereye geçiyoruz? Sağ üst tarafa. Artık son iki sorumuz var. 13. sorumuzdayız. Artık karşımıza da ikinci dereceden denklemlerle alakalı yeni nesil bir soru çıkmasa olmazdı. Ee, hani sınav, Sınavda da arkadaşlarım karşımıza çok yeni nesil tercih edilmiyor, sorulmuyor ayette biliyorsunuz ama yine de biz aralarda gösterelim, göstermek zorundayız ki e, Large Test'te de yine ikinci dereceden denklemlerden yeni nesil sorular seni karşılayacak. Aşağıda online yemek siparişi uygulamasında bir restorana ait iki farklı yemek bu yemeklerin fiyatları ve hazırlanma süreleri verilmiştir. Restoranın kuryesi siparişi teslim alır almaz teslimat için 20 metre bölü saniye sabit hızla teslimat adresine doğru yola çıkıyor. Restoranımızın ismi Hamburger. Hamburger restoran. Pekala 4.8 kilometreymiş arkadaşlarım. Siparişi veren kişinin siparişi veren kişinin o restorana olan uzaklığı 4.8 km'ymiş. Ve bu restoranın en sevilen yemekleri arasında 1. A burger var. A burgerin fiyatı x lira. Hazırlanma süresi de y kare dakika. 2. B burger var. Hazırlanma süresi y dakika ve fiyatı da x kare lira. A burgerin fiyatının 4 katının 12 fazlası B burgerin fiyatına eşittir. E o zaman çok basit. Bak A burgerin fiyatını X lira. Bunun 4 katının Aldım 4 katını. 12 fazlası onu da aldım. B burgerin fiyatı x kareye eşitmiş. Çok güzel. Hepsini sağ tarafa topladım. x kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0 dedim. Ben burayı xx e x diye burayı da eksi 6'ya artı 2 diye açtım. x eşittir 6 veyahut x eşittir eksi 2 geldi. Yalnız x fiyat olacağından eksi 2 olamaz. O halde restoran bize borçlu olmak zorunda kalırdı değil mi? Hem hamburger verecek hem de bir de üstüne para verecek. X neymiş arkadaşlarım? 6. Yani burası 6 liraymış. A burgerin fiyatı 6 lira. B burger A burgerden 6 dakika daha önce hazırlanıyor. Arkadaşlarım A burger Y kare dakikada hazırlanıyordu. Bunun 6 dakika eksiği yine B burgerin hazırlanma süresine eşit. Yani Y'ye eşit. O halde Y'yi sol tarafa davet edelim de bir denklem çözelim hadi. Y kare eksi Y eksi 6 eşittir 0 dediniz. Y ve Y diye açtınız. Burayı da sevgili arkadaşlarım eksi 3 artı 2 dediniz y buradan bir 3 bir de eksi 2 geldi şimdi y ya 3 ya da eksi 2 dedik ya y burada negatif olabilir mi olamaz o halde bu gitti y kaçmış 3'müş o zaman burası kaçtır 9'dur şimdi bize diyor ki bu bilgilere göre 2 adet a burger sipariş eden barışın ödeyeceği miktar ve siparişin toplam teslimat süresi hangisidir diye sormuş pekala arkadaşlar siparişin teslimat süresini de bulalım sizle beraber 4.8 kilometrelik bir mesafe vardı yani 4800 metrelik bir mesafe vardı Ben bu 4800 metreyi gider 20'ye bölersem saniyede 20 metre yol alıyordu çünkü Sıfırlar gitti 482'ye bölerseniz sevgili arkadaşlarım 240 gelecektir 240 saniye kaç dakikadır? Tabii ki 240 bölü 60'dan 4 dakikadır arkadaşlarım 4 dakika yolda geçiyor zaten Peki 9 dakika Birinci hamburger ikinci hamburgerde 9 dakika 18 dakika toplam kaç yaptı yolda beraber 22 dakika. Demek ki sipariş toplamımızda 6 lira artı 6 liradan 12 lira 12 lira sipariş ücreti var. Ve toplam teslimat süresi de 22 dakika diyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve artık son sorumuz. Medium testin son sorusu. Bundan sonraki testimizi de large testi, füze testlere geçeceğiz arkadaşlar. K pozitif bir sayı olmak üzere. Diyor ki bana x kare eksi kx bölü k eşittir 4x. Denkleminin kökleri a ve b'dir. a kare eksi b kare eksi 50 olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Öncelikle a kare eksi b kare dediğimiz ifade 2 kare farkı yardımıyla a eksi b çarpı a artı b biçimde yazarım. Ve bu eksi 50'nin kendisiymiş. Daha sonrasında x kare eksi kx dedim k'yı aldım şu tarafa gönderdim ne geldi? 4kx oldu eksi kx'i bu tarafa davet edelim x kare eşittir ne olur? 5kx olur her iki taraftaki x'lerin birer tanesini sadeleştirecek olursam arkadaşlar x eşittir 5k gelecektir şimdi 5k sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki x'i ta kendisi e madem x 5k gelebiliyor o zaman bu 5k bu denklemin köküdür madem öyle ben diyorum ki e, x eşittir 5k geldi ya a veya b'den bir tanesi de 5k olacak. Hatta ve hatta hatta ve hatta şu kısmı şu şekilde çözmeyelim. Şurayı bir sileyim. Şöyle bir şey yapalım. Denklemin kökleri a ve b'dir demişti ya bize gençler. Denklemin kökleri a ve b'dir demişti. O halde yine şunu yapalım. x kare bakın eksi kx eşittir 4kx ya bunu bu tarafa gönderin. x kare eksi 5kx yapsın eşittir 0. Şimdi burayı iyi dinliyorsunuz. Burayı çok iyi dinliyorsunuz. Benim, benim köklerimin çarpımı sıfırdır. Kökler çarpımı sıfırdır evet. Nereden geldi bu? Yahu x kare var eksi 5x var. Bunun c'si sıfır. O halde sevgili arkadaşlarım köklerden birisi a birisi b değil miydi? Evet öyleydi. O halde ne diyeceğim? Bu a veya b'den bir tanesi sıfır diyeceğim. Çünkü a kare nereden baksan pozitif. b kare o da nereden baksan pozitif. Madem öyle, çünkü kareleri alınmış. Madem öyle, bu sonuç nasıl negatif çıkar? A sıfırsa ve burası da 50 ise, sıfır eksi elli eksi elli gelir. Hani köklerden bir tanesi mutlaka sıfır dedik ya. Bu halde arkadaşlarım, A'yı sıfır kabul ettik, B kare de madem elli, B kaç olur arkadaşlar? B kare 50 ise, B de tabii ki beş kök iki olur arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi. Artık kökler toplamına yükleneceğiz. Peki benim denklemim hangisiydi? Benim denklemim şuydu. Benden ne isteniyor? K. Buradaki kökler toplamımız nedir? Tabii ki 5K bölü 1'den 5K'dır. Eksi B bölü A'dan geldi. Peki kökler toplamımız 5K. Peki burada gerçek köklerin toplamı ne? 0 ile 5 kök 2'nin toplamından 5 kök 2'dir. Her iki taraftaki 5'leri sadeleştirirsen... K'yı bulmuş olursun. K sayısı kök 2'nin ta kendisidir. Doğru cevap da B seçeneğidir. Evet arkadaşlarım şöyle gül cemalimi size göstereyim tekrardan. Gençler sevgili arkadaşlarım artık 31. sayfanın da sonuna geldik. Medium testi bitirdik. Artık large testteyiz. Large testte görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.